Acaba ne yapacak? onu merak ettim. Ne yapıyorsun dayı küllük falan mı yapıyorsun anlamadım ki ya. <gülüyor> Herkese merhaba bugün en rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. Biliyorsunuz koronavirüs var. Ramazan bayramındayız herkes oruç tutuyor. O yüzden ne yapıyoruz rahatlatıcı video izliyoruz ve biraz gevşiyoruz. E korona virüsünde zaten biraz rahatsızız, şikayetçiyiz. Sıkılıyoruz evde bunalıma giriyoruz o yüzden şimdi rahatlama zamanı. Hadi e, bir de e, oruç tutuyoruz zaten. Günümüzü hızlı bir şekilde geçirmek için bu videoyu izleyebilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım. Ya ilk videodan be, ilk videom be. <gülüyor> İyi ki bir yiyecekle de başlamasın dedik. Naa, drift. Hep şu drift yapmak istemiştim ama böyle bir ortam bulamadım bir türlü. Yaptım da kaza yaptım. Videoya ne izleyebilir? Neyse devam edelim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu rahatlamadım ki ama ya. Videonun başlığını mı değiştirecek ne yapsak ya rahatsız edici videolar falan. <gülüyor> hmm. Yani çok da rahatladım diyemem aslında ama neyse idare edeceğiz artık yani. <gülüyor> Kadın tırnakları... Kadının tırnakları bir itici olay bana mı denk öyle geliyor? <gülüyor> yani işte bu şey değil mi ya? Ava... O neydi be? <gülüyor> Avokado değil mi o? Avokado <gülüyor> Galiba krem şahitinden falan yapmışlar böyle köpüklü köpüklü böyle Patlattı ya ben bu tür videolardan abi Rahatlamıyorum ya bana böyle şey gelecek anladın mı böyle hani eskiden böyle şey vardı ya hani ee, Sabun kesiyorlardı <gülüyor> Böyle prestesme şeyleri gelecek ya Bu ne? Abi köpük çıkarttı Bir de bu köpük yapış yapış böyle <gülüyor> Ne kizo çikolata mı kesiyor? İyiymiş. Çikolata değil be o, başka bir şey. Ya nasıl da böyle sıra sıra dağılıyor. Ya bu şeyde de var ya. Emin önünde böyle kahve makineleri var ya hani böyle atıyor ucundan. Ne makarnam yapıyor acaba? Ya yani biraz rahatlatıcı evet. Fena değil ya. İş görür bence. <gülüyor> Kesti içini açtı bu ne bitkisi böyle ya lifli içi böyle değişik bir şey ee aa bak bu iyiymiş ha, <gülüyor> rahatladık biraz yani bu da bir tık baştakilerden de en azından Ya yani kurtarıyor en azından <gülüyor> ne yapacak acaba Lavu, lavla şekil vermeye çalışıyor herhalde de. Acaba ne yapacak? Onu merak ettim. Ne yapıyorsun day? Kürlük falan mı yapıyorsun? Anlamadım ki ya. Ee, ya ne yaptın? bir de ne yaptın anlasak. Ya vay buna buna düşen insanları biliyorum. Ya vay ya, bu bayılıyorlar ya. Bazı insanlar bu o kadar hoşuna gidiyor ki böyle şeyler ama dediğim gibi benim böyle hoşuma giden böyle sabun soymalı <gülüyor> ezmeli ezmeli böyle erimeli bu ne yağ galiba bu yani bu biraz daha böyle rahatlatır gibi oldu ama işim hoş oldu ha biraz hoş oldu böyle hoşuma da gitmedi değil yani <gülüyor> ne bu abi köpük mü ne bu Allah Allah sinirlendim ya rahatlayacağım yere <gülüyor> aa bak tam bir simetri hastalarına göre bir video olmuş bak bu düzenli tamam tertemiz yaptı ya iyiymiş ya bundan bir tane almak lazım ha <gülüyor> sabun Aa, ne güzel akıyor değil mi tam rahat ne yapıyor <gülüyor> ne yapıyor kabun... kabun ne ya karpuz soyacağı Aa, bayağı iyiymiş bu arada ya işi görür ya Biraz rahatlama hissettiniz mi? Ben bende bir tık var yani. Ah bak, bu da güzelmiş. Bak bu da iyiymiş. Yani bu da bir tık iş görür. Onu biraz rahatlattı yani. Ne yalan söylüyorum. Sizi rahatlıyor musunuz? Ya bence fena değil yani Bu nasıl meyve ya? Meyve mi sebze mi bu ne? Yenilenmiş herhalde Allah'ım uhuyla yapıştırılmış gibi aynı <gülüyor> Aa bunu biliyorum bu kapanıyor Garip bir şey ya vallahi. O kadar farklı canlılar var ki Bitkiler canlılar Aa waffle yapıyor galiba Bence gayet iyi ya Döktün döktün Ve sinirlerim bozuldu şu an ne yaptı? Kalıba hale getirdi. O ama acı ya yemek videoları çıkmasın diye o kadar özene bözene seçtik biz bunları ya seçtiler daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> İftardan sonra güzel gider. Bak bunlar da çok iyi oluyor ya. Çok güzel desen vermiyor mu? Gayet başarılı. <gülüyor> bir arada bunlar popülerdi. 1000 derecelik bıçakta bir şeyler kesmeler falan. Bu ne ya böyle? Sıvı bir katı oluyor. Bunu nişastadan falan yapıyorlardı bildiğim kadarıyla. Ya iyi ki dedik ki bir yiyecekli bir şeyler olmasın. Arkadaşlar hepinizden çok özür diliyorum. İftardan sonra izleyin bu videoyu şu an. iftardan önce izliyorsanız izlemeyin. Özür dilerim. Ben de böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum çünkü. Ay. Bu çok iyi değil mi ya? Lazer kesim galiba. Sizde böyle hoşunuza gitti mi? Benim şu an hoşuma gitti. Elmas yaptı. Allah. Sorry. <gülüyor> ya bu ne ama ya abi? Bu, ne, bu olmaz ki ya. <gülüyor> Ya böyle tek tek ayıklıyorlar ya böyle birden çıkarıyor. O çok tatlı oluyor ya. insan rahatlıyor birden. Ne yapıyor ya? O fışkırtıyor bir şey. <gülüyor> ben sonra <an> halsiz oldum. O <gülüyor> oh, yani taktik güzel. Taktik bayağı iyi taktik. Düşünsene tek tek uğraşacağına direkt tak tak atıyorsun yani. Ya adamın kafasını kullanıyor ya. Ne bardak mı yapıyorlar? Aa, aa, bayağı bardak yapıyorlar ya. Vay be. Bir şeyle yine bardak. Bardak abi ya. Ne Mercedes? Hmm, hmm, reklam kokar hareketler. Yok canım. Mercedes kim biz kim ya. <gülüyor> ne yaptı ki o? Anlamadım ben şimdi. Temizliyor mu? Ne yapıyor? Çıkarttı. He? Kırmadan çıkartmaya çalıştı. Arkadaşlar vallahi çok özür dilerim. Yani bu videoyu iftardan sonra izleyin. Ben bile böyle obzart bir şey tabir etmiyorum. Yoksa video kadar görevleri falan mı karıştı? Ya? Acaba hani? <gülüyor> Anlamadım ki. Niye böyle olur? rahatlatıcı videolar izleyecek biz ya. Aa bak ne kadar. Kızı... Abi çok iyi kesmiyor mu ya bak. Şu kesme olaylarına bitiyorum var ya. Tak ah, tak tak tak tak tak. Bence gayet başarılı. Sizin var mı aralarında böyle etkilendiniz ya? Benim var birkaç tane. Ne yapayım? Kalıpladı, onun ağzını kapattı. Ben Baya iyi yani. Güzel güzel. Dondurma mı o? Aynen dondurma ya. Oğlum çok vicdansızsınız ya. İftardan sonra kesin bir dondurma yenir Neydi dikiş makinesi? Bir ara ben de tekstilde çalışıyordum. Gerçekten zor ama Abi, adamlar patır patır yapıyordu ya. Ah bak bak bu çok iyi işte bak. Abi şuna bak ya içim eridi ya. <gülüyor> ne, yufka mı? O? <gülüyor> ne yufkası ya? Ama hamur gibi bir şey o galiba yani. <gülüyor> hamur abi. Bence fena değil ya. Sonlara doğru güzelleşmeye başladı derken gene yiyecekli mi yiyecekli bir şey çıkartlar ya atlatıcı bazı yerler gerçekten çok iyiydi dediğim ki o kesmeli falan olaylar gerçekten iyiydi umarım sizde beğenmişsinizdir sizin de varsa hani böyle beğendiğiniz kısımlar yorumlar kısmına yazın bilelim bakalım hangimizinki daha rahatlatıcı videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın zaman ayırdığınız için hoşçakalın